Selamlar ben Bafse. bugün yine farklı bir challenge ile beraberiz. Bugünkü challenge'ımız, eğer B görürsen video biter. Hadi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğen butonuna basarsanız sevinirim, paylaşmayı da unutmayın. Şansımız...